Evet. Eee tamam. De uygundur. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. 1 bitrate'm de normal. Her şey normal. Başlayabilirim artık. Evet, hoş geldiniz. Hem video hem yayındakiler. Bu kanala da gidecek. Diğer kanalına da gidecek. Şimdi bildiğiniz gibi geçen gün itibarıyla şudan hemen bir şey, bir dakika. Şudan biz hemen bir YouTube'u açalım seriyi. Şuradan girelim bir kanala. Şimdi geri sayım vardı. Zaten gördüğünüz gibi şöyle 5 gün 23 saat falan diye gidiyordu. Şimdi şuradan birlikte tamamlayacağız. Zaten böyle geldi. Hatta Google Play'de şey yoktu. İstediğiniz zaman iptal edebiliyoruz zaten onu da biliyorsunuz. Bizde şu an satın alma şeyleri var. Onun dışında hiçbir şey kalmadı. Desteklenen Android TV modellerine yardım merkezinde bu arada Türkçe dil geldi. Arçelik, Beko, Bestel bunlara da geldi. Android TV modellerinde de Disney Plus kullanılabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Yani şu yıldızlı olanlar coğrafi konuma göre belirlendiği için... Onlara çok fazla yapacağımız bir şey yok coğrafi konumlardan dolayı linux işletim sistemleri şu anda gelmedi ama Beko işte Google TV'lere falan şu anda yüklenebiliyor. Şu an ben yükledim açıkçası şuradan bir vereceğim ama nasıl vereceğim. Şurayı da kısalım ve veriyorum ekran hazır mısınız verdim bile. Şu an biraz yoğunluk var tabi. Açıldı şu an. Bakalım bakalım. Evet. koreci olduğuna bakmayın o kadar. Onu çok sorgulamaya gerek yok zaten. Şimdi özelliklerini göstereceğim. Gerçi bu şeyde daha fazla işinize yarar. Star dahil olmadı şu anlık. Şu anlık bir Star şey yok. Üstüne geldiğinizde açılış şeyleri falan geliyor. Star Wars'un ki böyle açılıyor. Ancient Geography'nin içindekiler böyle açılıyor. Şu an şey yok. Star yok. Niye yok acaba? Hiçbir fikrim yok. Biraz aşağı inelim. Şimdi kaçışın falan niye olmadığını soruyor olabilirsiniz. Artı 18 yayınlanan şeyler şu anda gözükmüyor. Mesela şurada bazı içerikler de yok. Esrarengiz kasaba. Aynen yok. Esrarengiz kasaba zaten şey olamaz. Artı 18 olamaz. Burada hepsini gruplandırmışlar böyle. Böyle bir şey var. Ama sizde tabi ilk başta şöyle bir şey gelebilir buradan uygulama dilini Türkçe seçmeniz lazım. USA English oradan gözüküyor. Niye Dipper olduğunu da sorgulamayın. Şimdi Group Watch'tayız ama Group Watch'a girmek istemiyorum şu anda. Şimdi iMax'in des iMax destekli şeyler var. Burada işte izleme listem diye bir şey oluşturacaksınız. Yani geliyorsunuz şuradan bir filme mesela Endgame'e. Açıyorsunuz buradan. İzleme listesine ekle diyorsunuz. Ve IMAX Enchanted formatıyla sadece şeyde yayınlanıyor şu an. Marvel'ın şeyleri yayınlanıyor. Bu da ne demek oluyor? Şu ekranın alt taraflarında şeyler var ya siyahlıklar. Televizyonda daha iyi oluyor. Oraları dolduruyor hatta yani. Hmm, şuradan bakalım hemen. Muttag, Disney, Plus, Flash, IMAX Enchant'ın nasıl yazıldığına bakmam lazım Enhanced Enhanced, tamam Tamam işte n100 n100 değil mi zaten n100 nokta kom nokta koma da gerek yok. An yazacağız biz bunu? An nokta komu yok. Evet şuradan açalım deme artık. IMAX'in IMAX gücünü Disney Plus'a getiren ileri teknoloji bir ürünü izleme deneyimini sağlar. Evlerde ilk kez sunulan bu özellik sayesinde Disney Plus üyeleyebildiğini Marvel sinematik evrenini geliştirilmiş en boy oranı ile izleyebilir ve bu özelliği Disney Plus tarafından izleyen tüm cihazlarda da erişilir. Disney Plus şu anda diğer IMAX çantı özellikleri ve işlevlerinin sunulmadığını unutmayın. reyi göstereyim. Sine maksimumu da vardı hatta bu. yere gitmiştim. Burası World'ü boş ver. Gerçeğe yakın 3 boyutlu deneyimini sunmak için Aa, evet, dünyanın en film deneyimini sunar dijital ses sistemiyle birleşik. okursunuz artık. Durdurup. Şimdi ben burayı açmak istemiyorum. Sıkıntı oluyor. Tarın biraz üzdü açıkçası. Ve direkt şey yapıyor. 4K falan gönderiyor direkt. Şu an benim ekranım 4K olmadığı için göremiyorsunuz tabi de. Arayüzü falan çok sade. Bu gayet güzel. Mesela şu Disney filmi değil. Fancy centrum Infinity Foxim Samsung şey Zaten bu labirant şey seri halinde gidiyor. Evet, seri halinde gittiği için izlemesi zevkli. Ben buradan şey izlemiştim, kaçış şey izledim. Kaçış hoşuma gitmedi ya, biraz hoşuma gitmedi. Normal Türk filmleri gibi bir şey olmuş. Onu izlemiştim. Ondan sonra genel olarak içerikleri güzel. Yani şey değil. Şu yok en azından. Yani en azından bu yok. Yani bu yok en azından. Bunu da izledim. Bu hatta Oscar ödüllü bir şeydi. Diziler var. Dizi bölümünde birazcık şey. binden daha az yani. Çok dizi ağırlıklı gidilmemiş. Burada. Burada Disney orijinalları var. Hatta şey vardı. Neydi? The Walking Dead vardı. The Volking Neyse, dead, dead yazalım Niye yazmayalım National Geographic'te baya bir şeyler var benim bulduğum The Volking Dead yok şu anda Dediğim gibi bazılarının daha şeyleri bitmedi Tam dublajları, ondan dolayı bazılarında olmuyor Mesela şey yok. Burada neredeyse bizim aradığımız hiçbir Disney filmi yok. Impossible var. Gelmiş olarak. Bu film ama dizi değil. İşte şey var. Uğur böcüğü var. Bunun dışında zaten çok da bir şey yok. Şu an yine birazcık fakir kalmış burası. Kendi açılarından. Ama neredeyse Marvel'ın bütün genel filmleri falan burada. Derdine derman, spiderman. National Geographic bayağı şey yaptı. Hoşuma gitti. İçinde bayağı bir şey var. Hatta şeyde. <gülüyor> Açıklayamadım. Yolculuk insan balığına karşı falan öyle miydi? PayPal'ın köpek balıkları, dünya çapından canlı yayın, Alaska'nın sırları... Sir. Yani Star da olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama Star yok. Şimdi... Tekrardan genel olarak şeyleri gösterelim. Disney falan son kez kayıttakiler için. Böyle genel bütün Disney filmleri neredeyse. Pixar zaten yine. Look up. Up vardı. Duggan böyle shortlar var shorts de i̇şte beklenmedik kahramanlar falan filan böyle şeyler var. Kategorize kategorize edilmiş yine. <gülüyor> hayatında ilk kez Marvel izleyecek biri olarak böyle animasyonları falan da geliyor. Kuru kuruya yapılmamış. Yani bundan sonra da IMAX Enhanced'lar yine burada gözüküyor. Yani tamamen Marvel'ın sinematik evrenlerine genel izleyiciler burada olduğu için önü çekmişler. Sabah 7 civarı kullanımı açıldı. Obi-Wan Kenobi geldi. Disney Plus orijinalleri yine arada serpiştirilmiş durumda. Ya işte şey var. Şurada bir... Rui Çenet'in gittiği bir yer vardı ya, her ne kadar adını hatırlamasam da Karakurum. Titanik falan var. Ya bu arada normal titaniğin şeyi de var. Burada normal titanik de var sular çekilince titanik falan diye. Karmuda falan da var. Yani beni benden alan büyük ihtimalle şu şeyler olacak. Çok fazla Disney filmleri falan beni çok sarmıyor. Ama beni saracak şey belgesel. Yani genel olarak bu kadar. Youtube size görüşürüz.